Bir önceki videoda e üzeri x eşittir 1 bölü x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin çözümünü hesap makinesi kullanarak tahmin etmiştik. Önce bu grafiğe bakarak kaba bir tahmin yaptık ve daha sonra bunun doğru olduğu x değerine yaklaşmak için farklı değerler denedik. Şimdi ise bu hesap makinesinin grafik özelliğini kullanarak bu çözümün grafiğini çizmek istiyorum. Şimdi grafiğe gidelim. Üzerine graph yazan tuş, grafikleme tuşu. Ve bu fonksiyonların her ikisinin de grafiğini çizmeye çalışacağım. Buna göre ilk fonksiyon, bunu sileyim. İlk e x, bu hesap makinesinde y 1 olacak. Ve bu, e üzeri x olacak. Ve daha sonra ikincisi, y 2, r x olacak. Ve bu da, 1 bölü x çarpı x eksi 1. Çarpı x eksi 2. Evet, şimdi bakalım. Bu parantezi de kapayım. Böylece grafiği girdim. Nereye yaklaştığımı dikkat etmeliyim. Grafiğin bu kısmına, buradaki kısmına yakından bakmalıyız. Şimdi range, aralık tuşuna gidelim. Aslında burada bir zoom tuşu var, yakınlaştırma tuşu var ve bu yakınlaştırıyor. Onu kullanalım. Ya da hadi eğlencesine grafiğin çizelim. Şimdi grafiğin hangi aralıkta çizilmiş olduğuna bakalım. Bakıyoruz. İlgilendiğimiz şey kaba bir tahminle başlayalım. Sadece bunun gerçekten aynı grafik olduğunu görmek için. x sıfırdan, diyelim ki, x sıfırdan 3'e giderkenle başlayalım ve bu grafiğin buradaki kısmı. Ve bu durumda x ölçeği 1. Bunu işaretleyecek. Her biri. Eğer istersek her 0.5'te de işaretletebiliriz. Örneğin bu grafik her 0,5'te işaretlenmiş. Ve y, minimum 0'dan başlayalım. Bu aralıkta aslında oldukça yükseğe gidiyor ve grafiğin nasıl çizilmiş olduğuna bakarsak 10'a kadar gidiyor. Dolayısıyla ben de 10'a kadar gideyim. Y ölçeğini 1 olarak bırakacağım ve burada her biri işaretleyecek. Ve şimdi bunun grafiğini çizelim. Bu e x'ti. Şimdi rx'in grafiğini çiziyor. Gördüğünüz gibi buradaki ile gerçekten oldukça benziyor. Şimdi ilgilendiğim şey hesap makinemizde buradaki nokta. Bu kesişim noktasının x koordinatını bulmamız lazım. Burası iki fonksiyonun birbirine eşit olduğu yer. Bunu yakınlaştırayım. Şimdi buraya küçük bir kutucuk çizelim ve bu kutunun içine yakınlaşalım. Yapabildiğim kadar sıkıştıracağım. Kutuyu ne kadar ufaltırsam, bu noktaya o kadar yakınlaşmış olacağız. Şimdi kutunun diğer köşesinde belirleyebilirim. Güzel. Yakınlaştıracağım. Enter tuşuna basacağım. Ve böylece şu küçük kutunun içindekiler yakınlaştı. Buna göre bu e x'ti ve şimdi de r x'in grafiğini çizecek. Grafiği izlemeye çalışayım. Şimdi bakalım. Trace tuşu, düğmesi, buradaki Trace, bu e x'i izlememi ve bu izi takip etmemi sağlıyor. Bakalım. x değerlerim düşükken, yani bu noktada, e x hala r daha yüksek. Ve eğer tam buraya gelirsek, yani 2,056'ya geldiğimizde, burada r x'in, e x'in üstünde olduğunu görüyoruz. Bunu grafik üzerinde görüyoruz. Ve burada kesişim noktasının solundayız. Ve daha sonra, Hala kesişim noktasının solundayız. Şimdi kesişim noktasının sağındayız ve buna göre kesişim noktası 2.057 ile 2.059 arasında gözüküyor. Bir önceki videoda tahminimizin 2.06 olduğunu söylediğimizde bu kesişim noktasının 0.01 yakınındaydık. Ve eğer daha da hassas bir kesinlikle belirlemek istersek daha da yakınlaşabiliriz. Eğer grafik alabilen bir hesap makineniz varsa bunu denemenizi öneririm.